Allahümme salli ve sellim ve barqa la seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftanih. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle ruh, nefh-i ilahiye ile beraber insan vücuduna girmeye başladı. Ve bu insan vücudunda bir hareketliliğe vesile oldu. Aziz Adem Efendimiz canlılığı ile beraber Rabbül Alemini tanıma yolculuğunda devam ediyoruz efendim. E bu hakikatler çerçevesinde hayatımızın en büyük illeti imtihanın kendisi. Bu dünyada karşısında mücadele etmekle mükellef tuttuğumuz birine nefsimiz var. Bu mükellefiyetimiz sonucunda ruhumuz nefaye ilahiye ve dahi nefsin halini inşallah bu derste en öz haliyle beyan etmeyi niyaz ederiz. Zira hep söylüyoruz ya, konumuz sihir-i nebi. Bunların her birisi apayrı, derin ve detaylı kitap konuları. Ama meseleyi iyi tanıyınca, Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselamın hayatımızdaki gerçekliğini daha iyi farkına varacağız. Onlardan bir tanesini de bu dersin içinde delillendirmiş olacağız aynı zamanda. Bu konuları da Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselamın bahsettiğimiz konu içerikleriyle ilgili gelecekte gelecek, siyah yolculuğumuzda gelecek olan konuların da delili hükmünde olacak. Efendim nefay ilahiye öyle muhteşem bir enerji, öyle muhteşem bir hareket ve Rabbul Alemin'in insana vermiş olduğu o kadar büyük bir kimlik ki, bu kimliği zaten verirken Cenab-ı Hakk'ın insana, insandan hariç olanların bunu kabul etmeyişine, Karşılık ne kadar büyük olduğunu anlayabiliyoruz. Zira insanın kabul ettiği bu nefayi ilahiye tabiriyle böyle ifade edilmiş diğer bütün dağlar taşlar biz bunu kaldıramayız diyorlar. Kaldıramayız diyorlar çünkü kendilerinde var olan vakfiyet, kendilerinde var olan özellik bu verilecek olanı taşıyabilme kabiliyetinde değil. İnsanın cehaleti ise. Kendisine verilmiş olan böylesine mükemmel bir üstünlüğe nazaran bunun içindeki hakimiyeti ve hikmeti göremeyecek olması. Dolayısıyla bizdeki cehalet ne zaman ki nefay ilahiyede bize takdir edilmiş, ikram edilmiş her bir insanın Rabbimiz tarafından verilmiş olan o emanetin kendine has özelliğini fark etse o zaman o cehalet ortadan kalkıyor ki ona kamil bir Müslüman deniyor. Efendim nefha öyle büyük bir hakikat ki nihayetinde ruhun vücuda bağlanmasına engel oluyor. Dolayısıyla ruhumuzun nefhayı takip ederek bütün vücudumuza hareketi ruhun hızlı nefanın yavaş olması sebebiyle bağlantı etkisini kaybetmesine ya da tam olarak oturmasına engel teşkil ediyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz bir araç var adı ruh. Bu nefayı takip ediyor çünkü nefa bir emanet bırakacak, emanetin arkasında o emanetin hareketini sağlayacak olan ruh takdim edilmiş. İkisi aynı anda birbiri peşi sıra gidiyor. Öndekinin nur etkisi parçacık olduğundan ötürü yavaş, arkadakinin etkisi çok farklı olduğu için hızlı hızlı yavaşın peşine takılınca elbette ki bu yolculukta bedende kalıcı olabilme etkisini sağlayamıyor. Yani bu noktada daha önceki derste de beyan ettiğimiz gibi Hz. Adem Efendimizin elinin kolunun oynaması, bir anda hareketlenmesi ama bu hareketlerin böyle çok itidalli olamaması en başta, o ruhun vücuda hapsolamaması ile yakinen ilişkili muhteşem bir şeyin, bir nefay ilahiyenin verdiği emanetin arkasından ruhun vücuda tam olarak bağlanabilmesi için nefs getiriliyor. Eğer nefsimiz olmasa ruhumuz bedenimizde gerçek manasıyla hakikatini bulup da o bölgede intisap edip o bölgede oturabilme kabiliyeti olmayacak. Nefis ise karanlık olan, nefis ise aydınlığın aksinde var olan bir gerçek ama elektrokimyasal bir bağlantı özelliğine sahip ve bu elektrokimyasal bağlantısıyla insanın ruhunun bedende hapsolabilme imkanını, her uğurladığı yerde kalıcı olabilme imkanını sağlamış oluyor. Daha önceki derste de beyan etmiştik kısaca söylemek gerekirse, ruhumuz her bir sinir hücremizde, aksonla dendrit arasındaki boşlukta, Nefai ilahi bütün bu tanzimatın üzerinde geldi, geçti ve kalbin üzerine denk geldi. Nefsimiz ise aksonla dentrit arasında elektrokimyasal geçirgenliği sağlayan bir yapı. Cennete gidildiği zaman da nefsin bu yapısı değişeceği için insanın yapısı bedenen kalacak ama nefsani özelliklerinden sıyrılmış olacak. Tam olarak sıyrılmayacak ki lezzetlerini alacak. Dolayısıyla zaman zaman bazı yerlerde sanki cennette ete kemiği bürünmemiş ruhlar gibi dolaşacağız şeklinde bazı izahatlar var. Bunlar İslam literatürüne ait olanlar değiller. Bunlar insanların sonradan kendi hayal gücüyle ya da Hinduizm ve Budizm. Etkisiyle biraz daha oluşturdukları bir yapıdır. Hinduizmde bir ağaç figürü ve insan hayatına enerji veren bir ağaçtan bahsedilir. Bu da o ağacın içindeki ruhlarla alakalı olduğu söylenir. O yüzden cennette ya da cehennemde ruhani bir acı yok. Gerçekten ruhumuz, nefsimiz, bedenimizle beraberiz. Ama bu beden de, bu nefis de, özelliklerini değiştirecek elbette. Şimdi bu nefes bölümünde ise çok ciddi bir incelik var. Bir tek Allah Resulü'nün nuru karşısında sönen bir karanlıktan bahsediyoruz. Karanlık bazı yerlerde bozguna uğrar. Allah'ın nurunu hiçbir karanlığın söndüremeyeceği Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan edilmiştir. Aynı nur, nurdan nur hasıl olması gerektirdiğince nefs nur Muhammedi'ye geldiği anda sönmüştür. Dolayısıyla bütün peygamberler, Nur-u Muhammedi'nin masumiyet karinesine kavuşmuşlardır. Bu noktada Allah Resulü'nün ve ondan önce gelmiş olan peygamberlerin masumiyet ilkesi, yani günahsızlıklarının kesin ve katii oluşu, fiziksel olarak da, dini olarak da bu anla olan ilişkisinden kaynaklandığını böylece dilinlendirmiş oluyoruz. Ama buna karşılık genç kardeşlerimiz elbette bir de fiziksel bir görüntü isteyecekler. El cevap Allah Resulü terinin kokusu. Onun muhteşem güzelliği, muhteşem güzel kokusu, terlediği anda terinin gül kokması, nefsinin elektrokimyasal bağ yapısında tamamen kontrol mekanizmasını, insanın normal emmare seviyesinde olmadığında da bir işareti bu söylediğimiz sözün de kat'i delillerinden biridir. Efendim nefs getirildi artık ruhun nefayı ilahi ile beraber vücuda enjekte olamamasız durumu ortadan kalktı. Ruhumuz nefis sayesinde ve ne yazık ki illetiyle artık vücudumuza hapsolacak. DNA'nın bir hazır kodu var ki bu kod nefsi kendi içine çekti. Zira DNA'mızın yapısında 23-23 olan şu anki formumuz Hazreti Adem Efemizde 46-46 şeklindedir. Bu Hazreti Hava'mızın yaratılış mekanizmasında biraz daha detaylandıracağız. Hücrelerimiz tabiri caizse bu anda bir çift çekirdek yapısına sahiptir. Bugün de yeryüzünde var olan çift atomların varlığından henüz pek haberleri olmasa da yakın bir gelecek. Bunları gösterdiğimizde Yine bunun delili olarak kullanılabilecektir. DNA'nın hazır kodu bu karanlık olan nefsin vücudumuza artık bir işlevsel özellik sağlamasına gayret edebilecek niteliğini sağlamıştır. Nefs işte bu noktada bedene tabir caizse ruhun ve nefhay ilahiyenin bir tık diye tabir edebileceğimiz kadar bile olmayan bir andan öncesinde Girmiş, vücudu buna göre hazır etmiştir ki artık ruh, nefhay ilahiyenin ardından vücut e, ülkesinde kalabilir olmuştur. Bu nefsin bedene girişiyle beraber duyularımız gelişmiş, sinir sistemimiz aktive olmuştur. Duyularımızın gelişmesi, kodların oluşturulmuş olmasını sağlamıştır. Böylelikle insanın duyma, görme, anlama kabiliyetleri, Artık mükemmeliyet seviyesine ulaşacaktır. Dolayısıyla insanda var olan nefs de hayvanda ve diğer var olan nefs gibi değil, onun onun gibi ama ondan öteye olan bir emanetin taşıyıcısı olduğunun göstergesidir. Karanlık her türlü aydınlığa karşı savaşır ama aydınlığın birbirine olan üstünlüğü karanlıkla izah veya bir karşılaştırmaya bir mukayeseye mümkün tanımaz. Hakikat o ki, Rabbimizin bize takdir ettiği bu beden işte bu yolculukla yavaş yavaş hayatına başlayacak. Ama bir eksimiz var. İnsan özellikle Hazreti Adem Efendimizden Allah Resulüne kadar gelen süreçte nuru Muhammedi takdim edilecek. Onun için de yarına bakalım. Şimdilik kanı salacağız.